Merhaba profesyonel koç Aysel Eker. Ben Mavi Kadın'da nasıl başardığımı yine yepyeni bir konukla sizlerle beraberim. Bugün Mavi Kadın'da tam da bir Mavi Kadın var. O bir Mavi Gezgin. Birazdan kendisi anlatacak. Hem geziyor hem keşfediyor. Birçok hikayesi var. Bununla ilgili bir background'u da var. Onu paylaşacak bizimle. Hoş geldin Sena. Hoş bulduk Aysel. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen? İyiyim ben de. İyi ki geldin. Ne demek estağfurullah? Şimdi ben tabii Mavi Kadın'dan Mavi Gezgin dedim. Böyle bir giriş yaptım. Kim bu Mavi Gezgin? E, Mavi Gezgin benim Instagram kullanıcı ismim. İsmim Senem. Soy ismim Türkanoğlu. Yani gazetecilik mezunuyum ben. Hı hı. İlk, biraz kendimi tanıtayım istersen. Muhabirlikle başladım. Hı hı. Magazin muhabirliği yapıyordum Hürriyet Gazetesi'nde. Üniversitede mezun olduktan sonra başladım. Sonra uzun yıllar editörlük yaptım. En son Search Engine Optimization SEO editörlüğü yaptım. 10 yıllık bir çalışma hayatım var. Hı hı. Sonra editörlükten çok sıkıldım Aysel. Yani SEO'yu bilenler biliyordur ama bilmeyenler için açıklayayım. Search Engine Optimization arama motoru optimizasyonu. Google'da üst sırada yer almak için yazılan içerikler, makaleler. Yani bu bir e, organik reklam yöntemi. Ama biraz yaratıcılığını öldürüyor insanın. Evet, markalar için bunu Tabii ki biz öneriyoruz dijital reklam danışmanları olarak ama bir süre sonra maalesef bitiyorsun. Çok okuyorsun, çok araştırıyorsun ama Google için bir şeyler yapmaya çalıştığın için o yazarlık kısmın ölüyor maalesef. Hı -hı. Çok sıkıldım ve dijitale yöneldim. Evet SEO dijitalin bir parçası ama daha çok işte içerik yönetimi, reklam yönetimi, dijital pazarlama kısmına yöneldim. Ve bu konuyla ilgili eğitimler aldım. Hı -hı. Yani çok ciddi eğitimler aldım. Bir 7-8 sene buna verdim diyebilirim. Şu an bir diş kliniğinin dijital reklam yöneticiliğini yapıyorum. Adazaya dijital süreçlerin hepsi bende. Aynı zamanda freelance olarak dijital reklam danışmanı yapıyorum. E, Mavi Gezgin tamamen o seyahate olan aşkımla yeni yerler keşfetme isteğimle çıktı. 2017'de açtım ben sayfamı. Daha çok böyle doğal fotoğrafları falan çekiyordum. <Gülüyor> çok kendimi göstermiyordum bir gizem yaratıyordum yüzümü saklıyordum <Gülüyor> sonra dedim ki ya kendimi de artık paylaşmalıyım kendimi de göstermeliyim bir buçuk iki yıldır artık böyle kendim daha çok ön plandanıyım çünkü benim sunuculuk deneyimim var bir yandan hani foto modellik yapıyorum dijitalin içindeyim çok yönlüyüm aslında. Hı hı. Bunları dedim insanlara yansıtmalıyım tavsiyelerimi önerilerimi gittiğim mesela bir otelden memnun kaldıysam bunu bilmeliler onlar da oraya gidebilirler hani gerçekten e, bu arama kısmında ben bunu çok yaşadım bir yer arıyorum hani tavsiyelere önem veriyorum daha önce gitmiş insanların yorumlarını okuyorum ben de bu konuda insanlara biraz yardımcı olmak istedim açıkçası hı hı. yani aslında dijitalde işin devam ederken e, Senem hobi olarak ilgilendiğin e, bir ge alan bir gezi. alan var. <gülüyor> e peki o hobi olan olan alan senin için ne ifade ediyor? Hayatındaki yeri ne? Her şey. E, seyahat benim için çok büyük bir tutku. Hı -hı. Bir yere gidince otomatik ben zaten onu hissediyorum. Yani ruhum dinleniyor. Hı -hı. Yeni bir yer, yeni insanlar, e, gezip görmek gerçekten insana çok büyük katkıda bulunuyor. Yani kişisel gelişim için de çok önemli. İnsanın kendi iç dünyasıyla barışması için de çok önemli. Biraz içine dönüyorsun. Çok güzel Hı. bence. Peki içine dönüyorsun. Evet. Yani, dediğim bu seyahatlerle kişisel gelişimden bahsetti. Çünkü ne kadar çok gezersen o kadar çok şey görüyorsun. Hani Yıllardır süren bir tartışma var. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir diye. Hı hı. Ben her ikisi diyorum her zaman ama gezmenin de çok büyük bir artısı var. Evet okumak da muazzam bir şey. Her ikisi olmalı. Hı hı. Ama yeni insanlar tanıyorsun, yeni şeyler keşfediyorsun. Hani her insan sana farklı bir şey katıyor. Öyle hı hı. söyleyebilirim e bunu kişisel gelişimle bağlıyorsun anlattığından öyle anlıyorum. Evet evet. Peki içine dönmekle nasıl bir bağlantısı var bunun senin? E, yani bazen kaçtığın şeyler olabiliyor kendinden. O seyahatlerde e, biraz derinleşebiliyorsun hepsinde olmasa da. Çünkü daha böyle Doğa ile iç içi olan seyahatlerde kendi iç dünyana dönüyorsun. Ama işte deniz ağırlıklı ya da böyle gezi yurt dışı gezilerinde o. Öyle bir fırsatın olmuyor kendi iç dünyana dönme. Hı hı. Ama doğayla baş başa kaldığın böyle e, sakin bir yerde kendi iç dünyana dönüp kendinde bir iç hesaplaşma yapıyorsun. Hı. Peki en çok gezilerden aldığın şey ne? Sence birkaç şey söyle. En çok aldığın şey ne kendi adına? Kendi mesela çok enerjik ve mutlu hissediyorum. Yani orada bir enerji depoluyor. Onu söyleyebilirim. Bana artısı bu oluyor. Bir seyahat dönüşünde, iş hayatıma geri döndüğümde enerji dolu dönüyorum. Oradan aldığım şey enerji diyebilirim sana. E, peki hani iş hayatının yanında bu gezileri nasıl organize ediyorsun? Genelde hafta sonu geziyorum. Öyle organize ediyorum. Çünkü hafta sonu çalışmıyorum. Bir de dijital bir iş yaptığın için laptopun ve telefonun olduğu her yerde çalışabiliyorsun. Öyle bir imkanım var. İşimi aksatmayacak şekilde gezilerimi organize ediyorum. Peki o pandemi dönemi nasıl etkiledi? Senin için hani her çok şey zor dedin. oldu ee, ve pandemi döneminde ben sayfama daha çok ağırlık verdim aslında. Yasaklar falan vardı. Ben izin alıyordum mesela. Antalya'ya gidiyordum. Gezi organize ediyordum. Ee, böyle artıları da oldu ama atıyorum işte bir villaya gidip kafamı dinliyordum. Ee, pandeminin bana eksisi kadar artısı da oldu diyebilirim. Sayfama daha çok içerik yükledim. Aslında hani pandemide birçok kişi belki durdu. Durdu ama bana yaradı diyebilirim. İçerik Hı -hı. kısmında yaradı. Daha çok pandemide ben daha ağırlıklı vermeliyim, bu sayfayı geliştirmeliyim diye pandemide karar verdim. Çünkü bir boşluktaydık hepimiz. Hı -hı. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Sayfama e, son çalışma hayatımın temposundan biraz ara vermiştim. Hı -hı. Daha çok yüklendim ve bunun da artısını aldım yani. Hı -hı. Peki mesela insanlar bazı durumlarla karşılaşıyorlar ve farklı tepkiler veriyorlar. Pandemide duranlar oldu. ve Fakat seni pandemide motive eden şey ne oldu? Sayfamı geliştirmeliyim, bir şeyler yapmalıyım Belki de şu oldu. Hani iç dünya diyoruz ya, tempolu bir hayatımız var. İstanbul'da yaşıyoruz. Bir yerden bir yere gitmek de çok zor. Sürekli böyle bir akış var. Orada bir durup dinleniyorsun Aysel. Hı hı an bir şey oluyor. Sonuçta baktığında e, hayat duruyor, arkadaşlarınla görüşemiyorsun. Bir kısıtlama var ortada. O kısıtlama sonucunda kendinden kaçıyorsun sürekli. Yani bir şekilde kendimizden kaçıyoruz. O iç dünyamızdan maalesef ki uzaklaşıyoruz. Orada bir kendine dönüp ben bunu istiyorum diyebiliyorsun ya da bunu yapmalıyım diyebiliyorsun. Çoğu insanın olumsuz etkileri olmuştur ama bana olumlu etkileri oldu diyebilirim sana. <gülüyor> Oradaki olumlu etkileri neydi senin için peki? Kendimle yüzleştim. E, artı yönlerimi daha çok gördüm. E, sen bunu yapabilirsin dedim, başarabilirsin dedim. Çok fazla yetin var. Bugüne kadar neden bunları ön plana çıkarmadın dedim. Yani hmm. kendimi keşfettim. Hmm. Bu çok önemli. Kendimi keşfettim. Neler buldun peki? E, bir kere çok... İletişimim kuvvetli ve editörlükte bu şöyle körelmişti. İnsan ilişkilerim iyi. Sıcakkanlıyım, biriyle çok çabuk konuşurum, sohbet ederim. Bu iletişimci olmanın vermiş olduğu artı ama editörlükte bu körelmişti. Çünkü masa başında çalışıyorsun. Sürekli araştırma yapıp bir şeyleri yazıyorsun. Yani insanlarla yüz yüze olan iletişim çok az. Sanem dedim sen yüz yüze, yani birebir iletişimde çok iyiyiz. Çok iyisin ya dedim. Bunu... Neden saklıyorsun ve yıllarca neden sakladın? Yani 8-9 yıllık bir kayıp olarak görmeye başladım. Evet. Hayatıma tabii ki editörlüğün çok büyük artısı oldu. Lakin bu aktifliğim, işte konuşkanlığım, enerjim bunun görülmesi gerekiyordu. Bir nevi bunu ortaya çıkarttım. Yani görünür olmak istediğini anlıyorum evet. aslında. bir yerde kendimi gizledim, sonra da ortaya çıkardım. Evet, evet. Çok geç olmadan çıkarttım. O an ona nasıl karar verdim? Ben artık görünür olmak istiyorum. Ya bu zaten benim hep içimde vardı görünür olma isteği. Ama iş hayatı o bu şu derken yani maalesef hayatta bazen hata yapabiliyoruz. Hı -hı. Ee, başarıya ulaşmak çok kolay olmuyor. Belirli yollardan geçmek gerekiyor. Bu da benim geçmem gereken, yaşamam gereken şeylerdi diye düşünüyorum. Evet o işin, o mesleğin, çalıştığım yerlerin de bana katkısı oldu. Belki şu an varsam, şu an buradaysam ve bunları yapıp senle bunları konuşabiliyorsam o yüzden oldu. Yaşanması gerekiyordu. Artık yaşandı diyorum. Evet ilk başlarda pişmanlık duyuyordum. Daha işte 20'li yaşların başında işte 21-22'de daha böyle aktif olup bunları ön plana çıkarmalıydım diyorum. Ama şu an bakıyorum 20'li yaşlardaki kişilerden daha enerjiyim. Daha konuşkanım, daha iletişim konusunda aktifim. O yüzden bunun yani bu artılarımın özelliklerimin ekmeğini yiyorum diyebilirim. <gülüyor> Aslında beni buraya getiren şeyler bunlar dedim. Evet, dönüp baktığında ne öğrendin sence? Çok şey. Ee, çok şey öğrendim. Ya öğrendiklerimden biri de şu oldu. Yani yaşadığın şeylerden çok pişmanlık duymayacaksın. <gülüyor> evet onları yaşadın. Ee, onlardan bir ders çıkaracaksın. Yani hayat aslında hep bir ders üzerine kurulu. Hı hı. E, hayatımıza giren herkes bize bir şeyler öğretiyor. Hı hı. Yaşadıklarımız, iş hayatımızdakiler, yeni tanıdığın bir insan hep bir öğreti aslında. Yani her insan artı bir değer. Peki hayatındaki en büyük öğreti ya da hani öğrenmen ne dersi? Ee, yine pandemi döneminden yola çıkarak çünkü hani gerçekten hani olumsuz bir dönemdi ya orada en çok her şeyi öğrendim. Orada kendime döndüm. Orada kendimle daha çok konuştum. O dönem bana bazı şeyleri öğretti. Yani kendi potansiyelimi farkına vardım. Orada öğrendim diyebilirim. Bizim de koçlukta çok üstünde durduğumuz bir şey aslında potansiyel. E, kendi potansiyelini ortaya çıkardığını söyledin. Nasıl yaptın? Dediğim gibi kendimle baş başa kalarak yaptım bunu. Kendime zaman ayırarak. Yani kendinden kaçarsan, ne zaman ayıramıyorsun zaten. Hep bir bir dünyanın içindesin. Her şey çok yoğun geçiyor. E, düşünmeye vaktin olmuyor. Biraz durup düşünmek, e, durmak Hı -hı. açıkçası. Durmak gerekiyor bazen. Senem böyle şey duyuyorum senden. Hem... Kendine kalmak, kendi içine dönmek. Bir taraftan da hani hobi olarak yaptın ama bayağı hani üstüne düştüğün bir e, bayağı takipçinin de olduğu bir seyahat e, sayfan var. Mavi gezgin var. Evet. Orada da çok ön plandasın. E, hatta senle konuştuğumuz zaman çayın soğuyor bazen o çekimi yapınca, evet. yapıncaya kadar. Ee, yani öyle oluyor. Bir, sürekli bir, bir şeyler çekme derdindesin. İnsanlarla paylaşmak istiyorsun. Çünkü öyle bir şey oluyor artık, öyle bir şeyin içine giriyorsun. O biraz yoruyor tabii, yani yormuyor değil. Ona itiraf etmeliyim burada. <gülüyor> Peki şunu merak ediyorum. O kendin içine dönen Senem ve ona fırsat yaratan Senem. Aynı zamanda bu kadar göz önünde olan bir Senem var. Bunun dengesi nasıl kuruyor? Zor oluyor. Bazen kaçabiliyor dengesi. <Gülüyor> ee, bazen şunu yapıyorum mesela, o dediğimde hani kahvaltı ediyorum, çekiyorum, çayım soğuyor, bazen de diyorum ki dur diyorum sana kahvaltı, hani bir kare al diyorum, sadece kahvaltını güzelce ne yap diyorum, güzel güzel, sindire sindire çayını iç, sonra paylaş diyorum, bunu da yapıyorum. Yani <Gülüyor> denge. <Gülüyor> denge olmadan hiçbir şey olmuyor hayatta maalesef. Bunu önemsediğini fark ediyorum evet. söylediğinden. Peki diğer taraftan da şunu merak ediyorum biraz çekimden önce de konuşmuştuk Senle aslında ee, hani sürekli böyle göz önünde olmak işte gezdiğin yerler yediğin kaldığın yerler çünkü hani e, otelleri de gittiğinde konakladığın yerleri de paylaşıyorsun evet, Sen insanlarla deneyim elime birçok deneyimini paylaşıyorsun yani her an böyle göz önünde olmak o sayfayı her an bu anlamda beslemek. Ben ona şey diyorum yedi yani yirmi çalışıyorsun gibi geliyor bana. Evet öyleyim bir nevi. Bunun, bununla ilgili seni zorlayan şeyler var mıydı? Ya bu, bu, bu yaklaşımın nasıl? Yani planlı gitmek zorundasın her şeyden önce. Ee, zorluyor zorlamıyor değil ama sevdiğin için hani zevk alıyorsun. Mesela bir seyahat planı yapacaksın onun için bir. Bir ayarlama yapıyorsun nerede kalacağım nasıl işte ya da teklif edenler var işte şuranın tanıtımını yapın bu şekilde gelin sizi ağırlayalım Hani bir süzgeçten geçiriyorsun bunlar da zaman alıyor hem çalışıyorsun aynı zamanda aynı zamanda bunları yapıyorsun yorucu oluyor ama sevdiğin için zevk alıyorsun Öyle söyleyebiliriz e, planlamadan bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsun neler yapıyorsun başka spor yapıyorum kitap okuyorum Müzik dinliyorum. Bunlar mesela ruhumu besleyen şeyler. Bunlarla zorlukların üstesinden e, geliyorsun. Peki? Dans ediyorum. Aa, <gülüyor> çok seviyorum dans etmeyi. Belirli bir dans mı? Yani bir salsa yapıyordum önceden. Hı hı. E, şimdi hani böyle o müziği açıp ritme göre hareket ediyorum öyle söyleyeyim sana. Hı hı. Dans çok etkili oluyor. Peki böyle karşılaştığın sence en büyük zorluk neydi? Yani şey olabilir. Hayatta hani beni sarsan şey amcımın vefatıydı. O beni çok zorlamıştı mesela. Tekrardan hayata tutunmak. Çok sevdiğim bir insandı. Hı hı. Ee, babam gibiydi kendisi. O yüzden mesela tekrardan toparlanıp hayata dönmek benim biraz zamanımı aldı. En büyük zorluğum o diyebilirim. Yani sevdiğim birini kaybetmek. Hep böyle hayatımızda zor dönemler oluyor gerçekten. Tabii ki. kayıplar, problemler, iş hayatı, özel hayatı. Sence o zorlukla nasıl açtın? Biraz arkadaş, dost ıı, desteği çok önemli bu devrede. Yani senin destekleyen insanların olması gerekiyor. Benim etrafımda öyle kişiler vardı. Zor zamanlarımda hep böyle birileri destek oldu bana. Hı hı. Bu destekler de bana iyi geldi. O yüzden çabuk toparlanıp hayatıma devam ettim. Peki böyle dönüp baktığın zaman, e, böyle malum programın adı da nasıl başardın? Ya i̇nsanların birçok başarı hikayesi var. Hatta bazılarını da unutabiliyorlar. Böyle dönüp baktığın zaman geçmişi, sence en büyük başarın neydi? Yani iş hayatındaki başarıdan yola çıkarsak o olabilir. Mesela çok fazla mobbing'e maruz kaldım ben çalışma hayatında. Ama pes etmedim. Yani bazı kişilerin asla çalışamayacağı yerlerde çalıştım. Çok zorlu şartlarda. Medya sektöründe çalışanlar da biliyordur. Hı hı. En büyük başarım o insanların üstesinden gelebilmek, katlanabilmek diyebilirim. Hı hı. Yani pes etmemek diyebilirim. Böyle dönüp baktığında ve pes etmeden devam ettiğini gör. Evet, his. mesela oralarda pes etseydim şu an burada olamayacaktım. Nasıl bir his bu? Güzel bir his. Hani o, o dönemde yaşadığın o zorluklar tabii ki kötü. Çok şeye katlanıyorsun. Katlanmaman gereken şeylere katlanıyorsun. Ama sonrası işte böyle oluyor. Böyle oluyor derken? Yani hmm. bir şeyler başarıyorsun, bir şeyler yaptığını görüyorsun ve iyi hissediyorsun kendini. Yer yani Zorlu bir yoldan geçmeden başarıya ulaşmak kolay olmuyor yani. Ee, bir yerlerden geçmek gerekiyor. Gerçekten hmm. öyle. Başarı tesadüf değil. Gerçekten değil. Kendi başarı tanımını söylesem. Dedin ya, hep zorluklar var ama Pes etmemek ve çok çalışmak. Pes etmemek ve çok çalışmak. Bir tarafta iş devam ediyor. Evet. Bir tarafta bu geziler devam ediyor. Bunları hafta sonu yaptığını söyledi. Organize söyledim. ediyorum Organize genelde. Ettiğini Buradaki dengeyi nasıl kuruyorsun? Birçok insan çalışırken seyahat etmeyi ya da başka şeylerle ilgilenmeyi zor bulabiliyorlar. Sen nasıl yapıyorsun? Yorgun oluyorum ama başarıyorum. Mesela gece 3'te uçuşum oluyor. Sabahın 7'sinde kalkıp işe gidiyorum. Yorgun, uykusuz kalıyorsun. Bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Fedakarlık etmediğin sürece bir şey olmuyor. Yani o geziyi yapacaksam uykusuz kalacağım diyorum. Uykusuz kalmayı göze alıyorum. işe yorgun gitmeyi göze alıyorum ama o geziyi yapıyorum. Sanki biraz da böyle seçimlerden bahsediyorsun evet, e, evet. gibi anlıyorum. Peki seçimlerini yaparken nasıl karar veriyorsun? Yani öyle çok aşırı düşünerek yapmıyorum bir şeyleri. Tamam planlı gidiyorum seyahatlerde e, kendi kararlarımda işte aldığım kararlarda e, biraz kalbimi sesini dinliyorum Hmm, ne söylüyor peki sana kalbim? Yani sesini... kalbim bazen beni yanıltabiliyor. <gülüyor> Mantığımla değil kalbimle hareket ediyorum. Ee, yanıttığı zamanlar da oluyor ama ben her zaman kalbimi dinlemeye devam edeceğim. Peki şeyi de merak ediyorum. Hani dedin ya kalbimi sesini dinliyorlar. Evet ben. iç sesime hani güveniyorum. Birkaç yerde yanıtsa da genel itibariyle yanıltmıyor. Peki bu kalbini yaptığın hobilerine işine nasıl yansıtıyorsunuz, getiriyorsun? İçeride bir güzellik olması gerekiyor. O, o iç dünyadaki güzellik senin etrafına yansıyor. Hı hı. E, o enerji, o boyut, o çok farklı bir şey. E, ya yani Benim hayat felsefem de şu açıkçası, iyi insan ol. Gerçekten iyi ol. Sana karşı kötü davrananlara bile iyi ol. Yani hayat felsefem bunun üzerine kurulu. Bana çok kötü yaklaşanlar var. E kötülükle gelenler var ya da işte çok kötü bir şey yapıyor geliyor bana ben ona yine iyilikle karşılık veriyorum evet e, kimine göre bu saflık ama ben bunun gerçekten bir yerlerde e, görüleceğine inanıyorum böyle artık hani süremizin sonuna geldiğimiz için aslında yine burada sormak istediğim şeyler vardı ama onları atlıyorum e, en son şunu sorayım böyle dönüp baktığın zaman kendi yaşam yolculuğuna ona bir isim versem, ne olurdu bu? Yaşam yolculuğuma şu an bir isim bulamazdım. Hmm. Çünkü bu yolculuk devam ediyor. Hmm. Bu yolculuk devam ettiği sürece buna bir isim bulamayacağım. Ama bir isim vermem gerekiyorsa mavi yolculuk diyebilirim. <gülüyor> mavi çok sevdiğini biliyorum. Evet ve mavi çok seviyorum. De evet mavi rengi diye. hani böyle dinlendiriyor insanı ve huzur veriyor gerçekten. Peki mavi kadınlara ne söylemek istersin? Mavi kadınlara? Şöyle ekrana bakıp bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten kadınlar çok güçlü ama güçlerinin farkında değiller. Ee, benim demek istediğim şey hayatta hiçbir zaman bir erkeğe bağlı olmasınlar. Hı hı. Kendi iç dünyalarındaki o gücü fark etsinler. Ve kendi yollarından hiç kimseye, hiç kimseye bağlanmadan devam etsinler. Çok güzel bir mesajdı. Teşekkür ediyorum ee, Selam. Rica ederim. Bunun üzerine kapatıyorum ben e, tabii ki. E, bu hafta Mavi Gezgin, e, Senem'le beraberdik ve onunla yaptığımız çok samimi bir e, sohbeti gerçekleştirdik. Hem renkli iç dünyasını hem de yaptıklarını konuşmuş olduk. Haftaya yepyeni bir konukla yine karşınızda olmuş olacağım. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.